Direk kapat Beden Ay, ay kapatayım mı direkt? Ya oradan key ya. Ay, ye kapat anne. Ah be açıklarak kaldı. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Gel hızı kirtsen de. 120 hmm. ne ya kalkan çekmiş herif. Balonunu. Dolduruyorum. Headshot geldi ya. Level headshot. Kusura bakma ya. Kamera table dışı. 4 baybayı at B'ye bak. Son 30 saniye. Alınma yok. Haraket. Geldi adam. düşman kaldı? Duvarım var. Ayakta kalan son At. oyuncu. Ah, Kav kapalı da ya. Hayır. Tek tabanca. training Ay lan atmadı sen oyunda. Ne daha de Bitti gitti. Çok iyi. Ee, seç duvara tekrar kırabileceksin de. Direkt kıratacaksın. <gülüyor> Oğlan oğlan. Bari arkuru. Bak yerinde. Ta tane. Bakıyorum evına. 3 4 Hadi biraz hareket. 2 düşman kaldı. 4. Burada. Rays arkada, arkada. Short'ta. Ace. Ya ne ya. ya. Ben bizim base'e doğru gitmişti sandım buraya. Git Sağda Spike taşıyıcımız öldürüldü Spike, Spike ada düştü Bir düşman kaldı. Vallahi <gülüyor> Eline sağlık. Eline sağlık, sağlık, sağlık beyler. Beyle. Kusura bakmayın vallahi. <gülüyor> yok yok. Aa, zaman bitin. Sen de Oynadın mı? Tamam evet, ben. Oyna oyna oyna. Spike Aa amına koyayım. Ananas fight'a düştü. Ya <gülüyor> <Fitriyecekler>. <gülüyor> boy Son 30 saniye bekliyor onu dolduruyor nice bana ver bana ver bana var kapın spike'ı ayakta kalan son tamam, başta ver verdi başta aldın onu da aldın ben e gelecek görme Lamba dikkat et. Hava açıksa tamamdır, hava da. Lamba dolacak. Çok güzel yeri. Hey ne olacak ya? Nasıl Rossi görmek bu. Görmedim ah, ben nereden ya. sıktığını Oo, ben niye ona göre indi. <Gülüyor> Yakma, yakma, yakın var. Görürüm. Sağolun. Hey valla hey valla. Çek atıyor bu adamları. Sen kur. Sen kur. Lan sana deyince. bakarken öldüm ya. Hı. Lan bu var. Koro girelim yani. Şu artıklar kendini gösteriyor seferinde. İyi duvarak kardeş. var, lamba var, var, var, var. Var, var. Var, var. Üç kişilere, 3 a var, 3 a var. açıldılar KJ site'ta tamam, tamam açıldılar site var bana lazım hata var biri bir reis. Dan var mı? Dan var mı Seyit? Winova bakma bak. Winova var. Burası bakma. burası. Dostlarımı yok edemezsiniz. 2 Winov gelecek. <gülüyor> Belki o orada olabiliriz. Böre lan. Av başladı. Hadi eyvallah. 2 tane var orada. <gülüyor> tamam benimle. Evet. Yani, abi, abi, Sen, abi. yok herhalde. yerlerini gösterdik. Güzel Şimdi miydi? sevdireceğim. Yani. <gülüyor> yani. Bir düşman kaldı. Arkadan gelecek, arkadan gelecek. Aaaaaa Seni ilişkisi Helal İki kimse gözükmedi mi? Yok bir kişi gözükmedi o da yavaş şartlıyordu Benim Oynamayın Oynamayın Oynayabilir miyiz? Oynayabiliriz, de. mi? Oynayabiliriz. Şur atıyor Şuradan İyi savaşı ulti var mı? İyileştiriyor. Yokmuş. Yok, oyna. Ha, ee, lamba lamba lamba. Lamba lan o ne? Boşa atarsansa, haray. Ne görecekler Spike ben. Ayakta kalan son arabası gibiler ya. ede Bir düşman kaldı. Çok iyi. Ayakta kalan O son da orada. Geldin lan. Geltsin be. Lan ben. Işık şovuyla aklınızı alayım mı? Olmadı mı? Yok kanka diğer skill var ya Hani yere atıyorum böyle Haq Haq O tepeyi niye istedin? Ordu açınca Oyluyor Nefta! Mühendis <gülüyor> <gülüyor> indi Sesleri duydun? Ağzı düşman Bakın power Hadi be ona da gitmedi Lamba geliyor ha, Tamam geliyor adamda oldu içine alacak, içine alacak. şeyde spekta var dur, dur, dur, dur, dur. bir düşman kaldı o da orada. Spike spayt ağda düştü aldı spayt lan merdiven altı doktor yok gardiyen vardı lan arkada ne kadar çok yayılmayın ha daha işimiz var konik stai Ben ulti kullanıyorum buraya. Orta. Kanka sana at oraya boş işte keşe doğru. Duvar açayım mı buraya? Ya, ya şu, ultu artan, direkt, ultu A, Ben direkt Ben ulti kullanacağım. Bana duvar Aç onu kanka? Gördün? A Buradan buraya neden? Be be. Be. Biz nerede artık ayız? Ha, Haritayı bakmak çok mu bunlar diye? Girdi be de. Girdi mi? Girdi girdi sayısız. Ay yeminle var ya. Yani. <Gülüyor> Swipe Gözlerini kapatalım. Evet, kal. düşman kaldı? Hadi eyvallah. Ayakta kalan sonu. Bir düşman kaldı. Diğerine vuramadım da 30 vurdum ben. Ben 34 vurdum. geldi. Geldi lan sultan. Geldi lan sultan ama. Doldu bu. Tamam abi, bir dövülmüyor mü? Yok. Bitti gitti. Gel. Nasıl? Tamam. Tamam. Tamam. Ne görecekler Dön. Döndü yani Koruyor. Ye dön. ye ye ye Spike yerleştirildi. Düşman kaldı Düşman arkadan geldik Çözsün birini ah, çöz birini Çözsün birini Çul Teşekkürler Gel, Gel, ulti ulti ne al, al. al Var var var da ya hop yukarı facciamo la mia vedah bir düşman geldi yine kırılacak <gülüyor> <gülüyor> Valla o kaya aslanmışın kaya, yine düşüyor da başka yere.